Teknoloji okudan hepinize merhabalar arkadaşlar ben Osman Tufan geçtiğimiz günlerde kutusunu açtığımız telefonlardan birinin incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konumuz Oppo Renault 4 Lite arkadaşlar biliyorsunuz Oppo kısa süre önce Renault 3 serisini ülkemize satışa sunmuştu fakat bu modeller dünya geneline göre biraz gecikmeli olarak ülkemize gelmişti. Renault 4 serisi ise bu gecikmeye maruz kalmadan hemen neredeyse hatta dünyayla eş zamanlı olarak ülkemizde de satışa sunuldu arkadaşlar. Bugün inceleyeceğimiz model Oppo Renault 4 Lite modeli. Aslında ne hani Lite diyoruz ama bu telefon çok da light bir model değil. Çünkü üzerinde Renault 3 Pro'da kullanılan bir Yonga seti bulunuyor. Bu detaylara birazdan gireceğiz. Fakat önce telefonumuzun tasarımıyla incelememize başlayalım. Renault 4 Lite arkadaşlar biz kutusundan çıkarırken de bunu söylemiştik. Oldukça ince bir tasarım altına sahip. Yani şöyle elinizde tuttuğunuzda gerçekten telefonun son derece ince bir yapıda olduğunu hissedebiliyorsunuz. Telefonu şöyle kendinize tuttuğunuz zaman arkadaşlar sağ tarafa power butonu sol tarafa ise ses açıp kapama butonu yerleştirilmiş. Alt kısma geçtiğimizde 3.5 milimlik kulaklık çakının ve Type-C girişinin burada olduğunu görüyoruz. Telefonun arka yüzünü çevirdiğimizde ise kare şeklinde konumlandırılmış dörtlü ana kamera modülü ve bu ana kamera modülünün hemen yanında da dikey olarak konumlandırılmış bir Flaş ışığı görüyoruz ki bu flashının normale oranla biraz daha uzun olduğunu sizlerle paylaşmış olalım. Arka tarafın tasarımı benim hoşuma gitti arkadaşlar. Bize gelen bu modelin rengini hemen size söyleyeyim. Metalik white diye geçiyor. Yani metalik beyaz diye geçiyor. Fakat gerçekten arka kısım hoş bir hatta sahip. Yani şöyle ışığa tuttuğunuzda sol tarafta pürüzsüz bir yüzey. Sağ tarafta ise biraz daha böyle alacalı bir beyaz renginin olduğunu görüyorsunuz. Ve bu Kamera modülü de arkadaşlar sanki böyle farklı şeffaf bir camın üzerine oturtulmuş gibi duruyor. Dolayısıyla tasarım açısından, türevlerinden farklı bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz günümüzde artık pek çok telefonun ortak bir tasarım çizgisi var. Fakat Renault 4 Lite mevcut tasarımıyla bu çizginin dışına çıkmayı başarmış. Yani telefonun arka tarafını gördüğünüz zaman ha bu Renault 4 Lite diyorsunuz. Gerçekten bu açıdan Telefonun tasarımının başarılı olduğunu söyleyebilirim. Tekrardan ön tarafa geçecek olursak çerçevelerin gayet orantılı bir şekilde konumlandırıldığını söylemek mümkün. Ön tarafta çift bir ana kamera bulunuyor arkadaşlar ki günümüzde pek çok modelde çift ön kamera bulunmadığını sizlerle paylaşalım. Hatta şöyle bir durum var. Biraz enteresan ama Renault 4 Pro'da çift ön kamera yok arkadaşlar. Yani Lite modelinde çift ön kamera mevcut. Fakat bunun Pro varyantını aldığınızda çift ön kameranın bulunmadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bu da Lite model için önemli bir artı diyebiliriz. Benim Renault 4 Lite'in tasarımına ilişkin olarak eleştirebileceğim tek nokta alt çerçevenin biraz kalın olması. Eğer alt çerçeveyi bir tık daha ince yap sağlarmış gerçekten telefon şöyle bakıldığında muazzam bir görünüme sahip olacakmış diyebiliriz. Zaten delikli ekran tasarımıyla gelmesi başlı başına bir artı. Ön tarafta çift kameranın bulunması gayet iyi bir şey. Çerçevelerin ince tutulmuş olması önemli bir artı. Ve arka tarafın gayet hoş görünmesi de yine telefonun tasarım hatlarını ön plana çıkaran bir obje olarak karşımıza geliyor. Dediğim gibi alt kısımdaki çerçeve biraz kalın olmuş. Keşke bu çerçeve de biraz ince olsaydı. O zaman bu telefon gerçekten tasarım açısından tadından yenmezdi arkadaşlar. Fakat alt çerçeve bir tık kalın. Ha, bu benim için çok bir şey fark etmez diyorsanız çok böyle rahatsız edici olduğunda söyleyemeyiz. Ama buraya yani bir tuş koysalarmış konulur muymuş? Belki biraz daha zorlasalarmış tuş da konulabilirmiş. O yüzden bu kısmın biraz daha inceltilmesi telefonun çok daha hoş görünmesine neden olurdu. Şimdi tasarımla ilgili detayları sizlere söyledikten sonra sıra geldi telefonumuzun teknik özelliklerine arkadaşlar. Bu telefonda Az önce de belirttiğim üzere Mediatek tarafından geliştirilen Helio P95 yonga seti bulunuyor. Bu yonga set arkadaşlar Renault 3 Pro'da kullanılan yonga seti. Yalnız burada şöyle bir nüans var. Ülkemizde satışa sunulan Renault 3 Pro'da Qualcomm tarafından geliştirilen yonga setleri kullanılıyordu. Hindistan'da ve diğer Asya ülkelerinde satışa sunulan Renault 3 Pro'da ise Mediatek tarafından geliştirilen P95 yani bu Renault 4 Lite modelinde de kullanılan yonga seti kullanılıyordu. Bu yonga seti arkadaşlar gerçekten performans odaklı bir yonga seti. Hani Mediatek ismini duyunca ya Mediatek işte ısınıyor vesaire gibi düşünceler gelmesin aklınıza. Mediatek bu yonga setini 2020 yılında geliştirmişti. Hatta ilk kullanıldığı modellerden birisi de Renault 3 Pro'ydü. Daha sonra işte Renault 4 Lite'de karşımıza çıktı bu yonga seti. Gerçekten performans tarafında kullanıcılarını Üzmeyen bir yonga seti. RAM tarafındaki desteğine baktığımızda zaten 8 GB RAM'i destekliyor ki Oppo'da bunun maksimum düzeyde kullanmış ve bu telefonda da 8 GB'lık bir RAM var arkadaşlar. 128 GB'lık da dahil depolama alanına sahip bu telefon. Genel itibariyle baktığımızda oyun tarafında olsun, uygulama tarafında olsun bize kullanım süresince herhangi bir sıkıntı çıkarmadı. Biz buna çeşitli oyun testleri de yaptık. İşte PUBG Mobile oynadık. Hatta Mario'nun Kartını indirdik, Mario Kart oynadık, Call of Duty Mobile'e falan göz attık. Genel itibariyle oyun tarafında herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Zaten şu var, günümüzde düşük yonga setiyle çıkan telefonlarda dahi mevcut oyunların hepsi çalışıyor. Fakat ne oluyor? İlerleyen safhalarda atıyorum işte 3-4 saatlik bir oyun deneyimi sonrasında zaman zaman kasmalar ya da donmalar meydana gelebiliyor. Biz bunda çok fazla öyle oyun oynamadık. Hani kalkıp da bu telefonda 3-4 saat oyun oynamadık. Fakat Genel itibariyle yaptığımız oyun testlerinde herhangi bir sıkıntı çıkarmadı bize arkadaşlar. Atıyorum yarım saat falan bir PUBG Mobile oynadık. Herhangi bir donma kasma vesaire olmadı. Yine aynı şekilde Mario Kart vesaire oynadık. Onlarda da herhangi bir sorun olmadı. Yani öyle çok bir ısınma vesaire olmuyor. Zaten telefon kutudan silikon bir kılıfla geliyor. Silikon kılıfı da taktığınız zaman o ısınmayı vesaire çok fazla algılamıyorsunuz. Dolayısıyla eğer ben oyun için bu telefonu alacağım diyorsanız oyun tarafında Herhangi bir sıkıntı çıkartmadığını sizlere söylemiş olalım. Ki dediğim gibi arkadaşlar Yonga seti o kadar kötü bir Yonga seti değil. Helio P95 Yongası daha önce az önce de belirttiğim üzere Reno 3 Pro'da kullanılmıştı. Bu sefer ise karşımıza Renault 4 da çıktı bu Yonga seti. Evet arkadaşlar telefonun teknik özelliklerinden bahsettiğimize göre biraz ekran tarafına geçelim. Çünkü ekran benim gerçekten çok hoşuma gitti diyebilirim. Ekran parlaklığı özellikle tatmin edici seviyede. Oppo bu telefonda amoled bir ekrana yer vermiş. 6.43 inç boyutunda bu ekran ve 430 nitsizlikte parlaklık değeri bulunuyor bu ekranın. Dediğim gibi delikli bir ekran tasarımı var. Bu ekranda 16 megapiksel artı 2 megapiksel yani 16 megapiksellik geniş açılı kameraya 2 megapiksellik de Derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta iki kameranın bulunması gerçekten çok iyi. Şu açıdan iyi arkadaşlar. Örneğin selfie çekerken şöyle portre moduna aldığınız zaman arka tarafı tamamen flüülaştırabiliyorsunuz. Bu da gerçekten eğer selfie çekmeyi seviyorsanız sizin için ideal bir kamera görünümü sunuyor size. Bu açıdan ben çok beğendim gerçekten. Ee, hani... Selfie çekerken ben arka tarafımı bokeh efekti yapmak istiyorum diyorsanız size gerçekten verimli fotoğraflar çekmenizi sağlayabiliyor. Bu aslında yazılımla da yapılan bir şeydi fakat yazılımla yapıldığı zaman arkadaşlar şu yüzünüzün hatlarından kesiyor sizi. O zaman da tam böyle verimli çıkmıyor fotoğraflar. Lakin burada çift bir kamera kullanıldığı için gerçekten bokeh efektini güzel bir şekilde verebiliyor. Telefonun arka tarafına baktığımız zaman kamera kurulumu tarafında 48 megapiksellik bir geniş açılı kamera olduğunu görüyoruz. Bu geniş açılı kameraya 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik derinlik ve 2 megapiksellikte makro kamerası eşlik ediyor. Zaten bu kamera kurulumu bizim alışık olduğumuz kamera kurulumu. Orta segmentteki Çoğu modelde nedir arkadaşlar? 48 megapiksellik bir kamera bulunuyor. İşte 8 megapiksel, geniş açı 2 megapiksel, makro 2 megapiksel de derinlik kamerası oluyor. Genellikle bu kamera kurulumuna alışığız. Peki bu kamera kurulumu bizlere nasıl bir yetenek var ediyor? Dilerseniz şimdi Renault 4 Lite ile çektiğimiz fotoğraflarla sizi baş başa bırakalım. Böylece telefonun nasıl fotoğraflar çektiğinizde kendi gözünüzle görmüş olun. Evet arkadaşlar şimdi dilerseniz bir de video performansını görelim telefonun kamerasını şöyle ben ilk olarak ön kameranın video performansını göstereyim şöyle direkt hemen kendime çevireyim ve ön kameraya geçiş yapayım. Şu anda ses ve görüntü arkadaşlar Reno4 Lite ile yapılıyor yani telefonun ön kamerasıyla bir çekim yaptığınızda görüntü ve ses performansının bu şekilde olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Evet ön kameranın ardından şimdi bir de arka kameraya geçiş yapalım. Bakalım arka kamerada ses ve görüntü performansı nasıl? Şöyle hemen ben kendim Reç tuşuna basıp çevireyim. Arka kameraya geçtiğimizde ise görüntü ve ses performansının bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Hatta şöyle biraz hızlı hareketlerde de bulunayım. Ekranda yırtılma oluyor mu? Seste kayma oluyor mu? Siz de bunu bu şekilde Görmüş olabilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle hızlı hızlı hareket ettireyim. Canlı bir şekilde video kaydını da göstermiş olalım sizlere arkadaşlar. Ben genel itibariyle telefonun fotoğraf ve video performansından memnun kaldığımı söyleyebilirim. Tabi günün sonunda telefonun fiyatı belli, hitap ettiği, segment belli. Dolayısıyla çok bir şey beklememek gerekiyor arkadaşlar. Kalkıp da bu telefonu sizin yani işte atıyorum Huawei'nin üst segment kamera performansıyla karşılaştığımız pek doğru olmayacaktır ama... Orta segmentteki modellerle karşılaştırdığımız zaman gerçekten yeterli bir kamera performansına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabi günün sonunda bizim için önemli olan kriterlerden bir tanesi de fiyatı. Fiyata sonra geleceğim. Fiyata gelmeden önce size telefonun bataryasından da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu telefonda 4015 mAh'lik bir batarya bulunuyor ve Vogue 4.0 desteğiyle geliyor. Bu ne demek? Bu telefonu yalnızca yarım saat içerisinde... %50 oranında şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki tam şarj ulaşması ne kadar sürüyor? Bu telefonu sıfırdan şarja taktığınız anda arkadaşlar yalnızca 53 dakika içerisinde %100 şarja ulaştırabiliyorsunuz. Gerçekten hızlı şarj olayı şu aralar bizler için büyük nimet diyebiliriz. Hep çünkü yakındığımız konulardan bir tanesi de telefonların şarjının uzun gitmemesiydi ki hala günümüzde buna bir çare bulabilmiş değiller. Yani uzun süre Instagram'da, sosyal medyada takındığımızda ya da işte oyun oynadığımızda telefonumuzun şarjı çok çok bitebiliyor. Evden hemen çıktığımızda ne istiyoruz? Hemen şarja takalım 5-10 dakikada. Bizi gün boyunca idare edebilecek bir şarja ulaşsın istiyoruz. Ki Renault 4 Light de bunu karşılıyor arkadaşlar. Gerçek anlamda dediğim gibi sadece 1 saat içinde hatta 1 saatten de kısa bir sürede %100 şarja ulaşabilen bir yapıya sahip ki şunu da belirtelim bu hızlı şarj adaptörü de kutunun içerisinden çıkıyor. Çünkü bunu belirtmemin sebebi şu. Bazı telefon üreticileri hızlı şarj desteğini koyuyor fakat kutunun içerisine hızlı şarj adaptörünü koymuyorlar. Normal bir adaptörle veriyorlar. Fakat Oppo kutunun içerisine hızlı şarj adaptörünü de yerleştirmiş arkadaşlar. Evet, gelelim arkadaşlar Reno 4 Lite'ın fiyatına. Halihazırda bu telefonu Türkiye'de 3600 Türk Lirası seviyesine satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani değerlendirecek olursak genel itibariyle baktığımızda yonga setiyle olsun, kamerasıyla olsun, tasarımıyla olsun 3600 lira seviyesine alabileceğiniz iyi telefonlardan biri diyebiliriz. Şimdi günümüzde zaten telefon fiyatları malum. Hali hazırda yeni çıkan telefonların 3000 lira ve üzeri fiyatlara satıldığını biliyoruz. Dolayısıyla Oppo Reno4 Lite da fiyatıyla bence bu segmentte ideal modellerden birisi olabilir. Tasarım açısından Sundukları açısından bence 3000-4000 lira arasına alabileceğiniz modellerden bir tanesi diyebilirim. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bir de bu telefon hakkında herhangi bir soru takıldıysa kafanıza aşağıya bize yorum olarak sorabilirsiniz. En kısa zamanda size döneceğimizin garantisini de verelim. Görüşmek üzere.